Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yelinin mutfakta 14 Haziran Perşembe günü fragmanı yayınlandı. İşte detaylar. 14 Haziran fragmanı atışmalar ile başladı. Başak eline tebeşir alarak kara tahtaya, merhaba yazarak gülen yüz çizdi. Ve şunları ekledi. Gülmek güzeldir. Gülmek insanın ömrünü uzatır dedi. Hatice de gülerek cevap verdi ve Hatice'nin bu sefer az makyaj yaptığını gördük. Biraz da yorgun gözüküyordu. "Hüsnüye Hanım, başağın yaptığı bu şova çok sinirlendi. Hatice'yi rencide ettiğini söyledi. Bilgi ile Hatice arasında barışmalar yaşandı. Hatice Bilge'nin Bağırmasına çok kızdı Bana sesini yükseltemezsin dedi Kes sesini diye bağırdı Bilge de Hatice'ye karşılık verdi Sen de bana kes sesini diyemezsin dedi Hüsnü Hanım taklit yaparken sesini değiştirdi Hanife Hanım da gülerek dalga geçti 3 yaşındaki çocuk musun?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 Fatih Yürek gelin kayanana sevgisini görünce, ağızı açık izledi ve çok şaşırdı. 14 Haziran Perşembe gelinin mutfakta yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.